E i̇hracat destekleri. Türkiye'den yurtdışına e ihracat yapan şirketler, dijital pazarlama desteği, sipariş karşılama desteği, depo kira desteği, yurtdışı acenta komisyon desteği gibi birçok teşvik başlığından faydalanabilirler. Bu konularda yaptıkları harcamaları Ticaret Bakanlığından teşvik olarak iade alabilirler. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Haber Türkiye ile iletişime geçebilirsiniz.